Aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Ehlen ve selam. Merhaba. Kitap çok. Defter çok. Söz de çok. Ama konuşmak mı lazım acaba? Yoksa hiç mi ağzımızı açmamak lazım? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dananın kuyruğunun koptuğu yer değil. Her şeyin bittiği yer. Aslında böyle çıkmak lazımdı. Yani şey fustuk. Aslında böyle çıkmak lazım. Konuşmamak lazım. Ne konuşacağız? Ne konuşacak yani? Şu anda milli mücadelenin acilen başlaması gerektiği bir vakitteyiz. Ülkenin başbakanının ağladığı bir zamandayız vakitteyiz. ay ayyuka çıktığı en son noktasına vardığı bir zamandayız. Delinin birisi çıkacak. Çoluk çocuk demeyecek, herkese gaz bombası atacak, bir şeyler yapacak, paramparça edecek. Öbürküler bekleyecek. Öbürküler de bekleyecek. Acılığa bak ya. Ondan sonra gavur dediğimiz milletten yardım isteyeceğiz. Ey Birleşmiş Milletler! Avrupa Birliği! Ey Amerika Birleşik Devletleri! Başka dostumuz yok. Sana kırarsak, kızarsak sırtımızı döneriz. Kime? E canım, komünist, ateist, dinsiz Rusya'ya. Dinsiz Çin'e. Bu ne acayiplik ya. Nasıl bir devrede yaşıyoruz biz? İşin bittiği bir devredir. Ha. Acaba bugün cuma kılsam mı, kılmasam mı diye düşünüyorum ben. Benim bu sözümü insanlar bir anlasalar, acilen, kurtuluş savaşı falan değil, kurtuluş ufak kalır yanında. Milli bir mücadeledir bu. Acilen milli mücadelenin başlaması lazım. Herkes nesi varsa devlete vermesi lazım. Bir parça olsun. Herkes bir avuç var ise, devletimiz o derece güçlenir ki anında Suriye'ye daha sus otur yerine dedim iş biter. Mısır'a yeter artık yaptığın terbiyesizlik dediğin zaman işi biter. Onu diyemiyor Türkiye. Ona Amerika diyor. onu da canı isterse diyor herif. Umrunda mı gavul? Türk Müslüman Müslümanı öldürüyor. Gerçi onlar Müslüman değil ayrı mesele de Adı Müslüman. Zülmeden Müslüman olmaz öyle. Ne acı iş ya. Avrupa'ya gidiyoruz, Dışişleri Bakanımız kapı kapı dolaşıyor, Alman'dan yardım istiyoruz. Ne olur gel, komşumuz Suriye, Müslümanları, bebekleri öldürüyor. Fransa'dan yardım istiyoruz. Fransa işte açıklama yapıyor, ben istediğim zaman saldırabilirim. İngiltere açıklama yapıyor. Her türlü seçenek masamızda. Allah belanı versin senin seçenenin de senin de. Hain zalim elifler ya. Kimsiniz siz ya? Bir avuç çapulcudan beter pisliksiniz hepiniz. Bizim şuurumuzu alt üst ettiler. Birliğimizi, beraberliğimizi alt üst ettiler kardeşliğimizi. Koskoca devleti Osman Ali'yi yıktılar. Şimdi kalkıp da böyle hainlik ve pislikler yapıyorlar. Ya zulüm 70 seneyi geçmez. Cenabı Allah merhamet etti. Tam 70 sene oldu işte. Hemen arkasından Allah bu milleti güçlendirdi ama bu millet serhoş. Uyandıramıyoruz. Büyülü bu millet. Sihirli bu millet. Vallahi sihirli, billahi sihirli ve büyülüsünüz hepiniz. Büyülü olduğu için zaten kimsenin umurunda değil. Kimi meyhanelerde, kimi oyun salonlarında kimi düğün salonlarında, kimisi bayramlarda, kimi at peşinde, kimi avrak peşinde, hiç kimsenin umurunda değil. Yahu senin komşun kardeşim, bu ne vurdum duymasını, bu ne biçim büyüdür böyle uyanmıyorsun sen hala. Ben milli bir mücadeleden bahsediyorum. Millet serhoş, neyin olduğunu farkında bile değil. Onun için diyorum, konuşsam mı acaba, konuşmasan mı? Kime? Hiç kimse farkında değil ya. Mehdi Aleyhisselam çıkmış, kıyamet adım adım gelmiş, içindeyiz. Daha bundan büyük kıyamet mi olur? Sihirli ve büyülüsün. Bunu size daha önceki sohbetlerimde de anlattım. Bütün alem, özellikle Müslümanlar, hepsi büyülü ve sihirli. En büyük pilot projede Türkiye'de uygulanıyor. Harp taktikleriyle, verilen ışınlarla, radyasyonlarla bu savaşçı, cihangir millet, Sönöpe, kılıbık millet olmuş. Karıdan korkar hale gelmiş. Nerede kaldı ki şurada Suriye'ye dur diyecek, düş diyecek. Felanı şaşırmış. Boşuna mı? Bak sana bir ipucu vereyim de uyan. Neden Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman ilk işi tekbir getirir getirmez. Allahu Ekber! Dediği anda bütün teknoloji duracak ve elektrik kesilecek. Neden? Çünkü sen elektrik vasıtasıyla, o teknolojiyle büyüleniyorsun. Her gün tazeleniyorsun. Sam amcan var ya senin, Google mi diyorsun, ne diyorsun ona, oradan büyülüyor seni. Bir tane bilmem ne Facebook'u var, oradan büyülüyor seni. başına oturtuyor seni, sana vermiş olduğu işin var ya, sönepeleştiriyor. İnan erkeklikte kalmıyor, dişilikte kalmıyor, insanlık zaten kalmıyor. İnsanlık olsa böyle mi olur? Mısır parçalanacak. Suriye yanımızda ya buradan ötesi kalmadı vallahi milletin derdi sensin biziz bizi yok etmek sen daha hala milli mücadele şuuruna varmadın mı ne istiyorsa ne gerekiyorsa devletimize yardımı yapalım o yardım içerisinde devlet güçlensin kuvvetlensin şuraya bak uykuda içerisindeki çocuklara yapılan zulme bak. Senin çocuğun ölsün kucağında böyle kal bakalım çaresiz de o zaman göreyim ben seni. Nefes alamıyor. Gaz atmış. Biraz sonra atmayacağını ne malum? Yarım saat önce atmadığın ne malum? Akşama atmayacağı ne malum? Seni hala bekleyeceğim. Sen bunun adına ne diyebilirsin ya? Süpermen'i duyduk ama süper manyaklığı duymamıştık yani. Şuna bak. Kayıtsız şartsız kalacaksın. Büyülenmişsiniz. Sihirlisiniz. Çocuklar öldürülüyor. Müslüman diyen insan bunu öldürüyor. Bunu öldüren Müslüman değildir. O istediği kadar ben Müslümanım desin. Vallahi değil, billahi değil. Bak ben hüküm veriyorum sana. İstediği kadar Müslümanım desin. Müslüman değil bu. Müslüman bunu yapamaz. Ondan sonra bu sene hacca gideceksin, numreye gideceksin. Kimse bir yere gitmeyecek. Eğer Müslümansa bizim Türk milleti de gitmeyecek. Nereye gidiyorsun ya? Suriye'nin üstünde bu ölülerin üstünden uçarak mı gideceksin kanın içerisinde? Mısır'ın, Lübnan'ın, Filistin'in o kanın, o zulmün üstünden uçarak sen cennete gideceksin öyle mi? Hadi oradan be. Gitme. Bu sene paranı ver devletine. Allah rızası için kedi olalı bir fare tuttum de. Ben paramı devletime veriyorum de. Köprü mü yapacaksın? Yol mu yapacaksın? Silah mı alacaksın? Bak senin aklın ne yer, ey devletim de. Benim çocuklarım bunun gibi, benim torunlarım bunun gibi olmasını istemiyorum de. Al bu parayı. 70 milyonun 30 milyonu versin. Biler lira versin. Amerikan bütçesinden daha güçlü bir duruma geliriz. Bin lirayla hiçbirimiz ölmeyiz. Ne yapılması gerekiyorsa yapsın. Öyle bir güce sahip olsun ki. Aşağı tarafta hemen şöyle esat mıdır, mıdır, kimse sus dediği vakit yerine oturtturabilsin. Yoksa oturtturamıyorsa iş çok kötü. Konuşacakmışım. Ne konuşacağım ya? İki gündür ne aklım kaldı, ne başım kaldı, sesim gitti. Bakın, herkes kendi havasında. Kimsenin haberi bile yok. Yarın bayram olsun, gelin millet bayramı yapacak. Yeniden gezme yer arayacak. <gülüyor> Herkesin derdi ayrı, düğün yapacak, oyun oynayacak. E, ölenle ölünmez diyorlar, bulmuşlar mı anasında? Bu ne demek ya? Ölenle ölünmez, yeni olacak yani. Böyle mi kaçacağız? Allah selamet versin. Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Her ne dert için okunursa, her ne sıkıntı için okunursa her harfinin sayısınca Cenab-ı Allah o sıkıntıdan, o beladan, o dertten kurtarır. Zalimi perişan eder. Allah nasip ederse inşallah Yasin-i Şerif'i birazdan okuyacağız. Cenab-ı Allah bu zalimleri kahru perişan eylesin diye. Önce bir duasını edelim inşallah onun da. Sesim soluğum çıkmıyor zaten gözlerim de görmüyor sinirden. İnşallah oğlumuz onu okur.